Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şubat 2019 gökyüzü gündeminin... Burcunuza olan etkilerinden bahsedeceğim. Özellikle soruyorsunuz bazılarınız. Yükselen burcunu e, bilenler varsa öncelikle yükselen burcunu baz alsınlar. E, güneş burcu bizim yorumlarımızda çok fazla etkili değildir. E, ay burcunuzu da ek olarak dinleyebilirsiniz. E, güneş burcu tabi sadece güneşin almış olduğu açılara göre etkilidir. Ama esas yorumlarımızı yükselene göre yapıyoruz. Yükselen burcunu bilmeyenler, ay burcunu bilenler ay burcunu dinleyebilir. E, veyahut e, güneş burcunu dinleyebilir arkadaşlar. Evet. Şubat gündemi Ocak gündemini e, hayli değiştiren bir gündem. Çünkü Ocak gündemi çok yoğundu. E, i̇ki tane tutulma yaşadık. E, 2019 yılı boyunca yaşayacağımız 5 tutulmanın ikisini bir aya sığdırdık. Dile kolay. E, Oğlak tutulmalarının başlangıcını yaşadığımız gibi aslan tutulmalarının da Sonuncusunu yaşadık. Dolayısıyla ay ayın gündemi oldukça yoğun, e, kalabalık geçti ve ne olduğunu tam anlayamadık aslında 2019'a girdiğimizden beri. Şubat ayı biraz daha e, taşların yerine oturduğu, biraz daha dengelerin e, ne yönde çarkların ne tarafa doğru döndüğünü bize gösterebilecek bir ay diye düşünüyorum. Şubat ayının e, gündemine bakacak olursak tabi her ay olduğu gibi bir yeni ayımız, bir dolunayımız var. Onun dışında e, gezegenlerin e, burçlar değer değişikliği söz konusu. Bunlardan şimdi teker teker bahsedeceğim ve burcunuz etkilerinden bahsedeceğim sevgili yengeçler. Evet e, Şubat ayının başında Venüs oğlak burcuna geçiyor tam karşınıza. bu geçtiğimiz Ocak ayının başında gerçekleşen tutulma sizin 7. evinizdeydi ve dolayısıyla aslında biraz ilişkiler anlamında zorlanmış veya bazı yüzleşmeler yaşamış olabilirsiniz. Venüs'ün 7. evinizde olması çok güzel bir etki. Aşk ilişkilerinde, evlilik konularında, ortaklık konularında şans getirecektir. Güzel, hoş vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Eğer bekar bir ikizler, pardon, bekar bir yengeç burcuysanız Evlilikle alakalı gündemleriniz oluşabilir veya evliyseniz eşinizle çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Yani ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle alakalı gündemleriniz pozitif manada etkilenecektir Şubat ayının başında. Dolayısıyla bu alanda çok fazla... Sıkıntı yaşamayacaksınız sevgili Yengeçler. Zaten tutulma aksları sizin burcunuz yerleştiği için önümüzdeki e, tutulmalarda e, zorlayıcı etkiler olabileceğinden bu Venüs'ün Oğlak transiti aslında size iyi gelecektir. Evet, e, Merkür Kova burcuna geçiyor e, ve Mars da Koç burcunda. Şimdi e, Merkür'ün Kova burcunda transiti sizin 8. evinizi gündemini belirliyor bu ne demektir e, ortaklı işler ortaklı paralar e, başkalarından gelen kaynaklar ameliyatlar zor meseleler derin meseleler ve e, eşin kaynaklarında ifade edebilir e, eşin kaynaklarında bir artış olabilir eş yeni bir iş teklifi alabilir e, bir miras nafaka alacak verecek davanız varsa bununla alakalı e, oturup konuşma konuşma yapabilirsiniz bununla alakalı gündemler oluşabilir bu e, bunları çözüme kavuşturmak adına başka taraflardan gelen ekstra gelirlerinizle alakalı bir düzenleme yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, e, Mars zaten Koç burcunda kendi yönetici evindeydi. Mars'ın Koç burcunda bulunması sizi nasıl etkiliyor diye bakacak olursak, e, Onuncu evinizde etkili olacak ve dolayısıyla aslında Ocak ayından beri kariyer konularında, gelecek hayalleriniz konularında oldukça hırslısınız ve motivasyonunuz yüksek. Kendinizi çok rekabetçi ve e, hırslı hissediyorsunuz. Yani e, çok fazla kendinizi yıpratmadan aslında e, hayallerinizle alakalı, tarifinizle alakalı, kariyerinizle alakalı e, motivasyonunuz yüksek. E, o alanda oldukça kanalize olmuş durumdasınız ve o alanda dediğim gibi başarı elde etme odaklısınız. 5 Şubat'ta Kova burcunun 15 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Kova burcu ne demiştik? Sizin 8. eviniz demiştik. Bu yeni ay aynı zamanda Jüpiter ve Mars'ın güzel olumlu üçgen açıları var. Dolayısıyla dediğim gibi en başta söylediğim gibi başkalarından gelen uzun süredir umduğunuz Beklediğiniz maddi manevi destekler her neyse bununla alakalı gerçekten şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz ve bununla alakalı girişimler başlatılacaktır. Bununla alakalı adımlar atılacaktır. Size... Ee, kendi çalışmalarınızın, emeğinizin karşısında eşinizden veya ailenizden veya beklentide olduğunuz kişilerden güzel maddi manevi destekler gelecektir sevgili yengeçler. Ve bununla alakalı dediğim gibi Jüpiter ve Mars tarafından destekleniyor olacaksınız. Ve bu bir yeni başlangıç. Belki ortaklı bir işe girebilirsiniz. Ee, belki bir projeye başlayabilirsiniz. Ee, ama bu ekstra bir gelir olacağı için size... Ee, eğer bu şekilde bir teklif gelirse mutlaka bunu değerlendirin diye e, tavsiye vermek isterim sevgili yengeçler. Evet e, 14 Şubat civarı pardon 11 Şubat civarında Merkür balık burcuna geçiyor önce ondan bahsedelim. E, balık burcu sizin dokuzuncu evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla e, Merkür kovadan balığa geçerken e, 8. ev gündemlerinizi halletmiş olmalısınız ki 9. ev ile alakalı biraz daha kendinize yönelik, biraz daha e, araştırmaya yönelik, yabancı dillere, kariyerinize, hayallerinize yönelik bir takım adımlar atmaya e, başlayabilirsiniz. Eğitimler alabilirsiniz. Eğitimler için seyahat planları oluşturabilirsiniz. Kurslara yazılabilirsiniz. Veya yüksek lisans ikinci bir eğitim yapabilirsiniz. E, Tez gibi konular gündeme gelebilir ayın e, ortalarında sevgili yengeçler. 14 Şubat civarında Mars Uranüs'ün kavuşumunu görüyoruz 29 derece Koç burcundan. E, bu da kariyerimizle alakalı aslında artık e, 7 yıldır yaşamış olduğunuz değişiklikler, sıkıntıların son bulacağını ve e, yeni bir Başlangıç yapmak adına kariyerinizle alakalı ciddi bir kapanış enerjisi gözlemleniyor. 14 Şubat civarında hayatınızla ilgili, gelecek planlarınızla ilgili, ben artık hayatımı nasıl devam ettirmeliyim, ben bundan sonraki hayatımda, Bundan sonraki mesleki yaşantımda ne gibi bir yol çizmeliyim noktasında belirleyici etkiler yaşayacaksınız sevgili yengeçler. Özellikle 29 derecede gerçekleşiyor olması sizin ciddi bir bitiş enerjisine girdiğinizi göstermekte. Bitiş söz konusu ise bir karar almak durumu söz konusu ise lütfen bu konuda direnç göstermeyin. Çünkü zorlanabilirsiniz. Bitirmekte çok fazla Bitirme konusunda emin olamayabilirsiniz ancak bitirme enerjisi hakimse bu artık bitirmek istediğiniz konu her neyse bunu gerçekleştirin sevgili yengeçler. Evet bir diğer önemli gündemimiz 19 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Dolunayımız. Dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşiyor arkadaşlar. Başak Burcu nedir? Başak Burcu sizin 3. evinizdir ve bu Dolunay'a aynı zamanda Jüpiter ve Uranüs tarafından güzel açılara eşlik ediyor ve gökyüzünde büyük bir ateş üçgeni meydana geliyor Dolunay'ın açısıyla beraber. Şimdi 3. evinizde oluşacak olan gündem artık yakın çevrenizle alakalı kardeşlerinizin hayatıyla alakalı iletişimle alakalı herhangi bir iş yapıyorsanız bu konuyla alakalı bir projeniz varsa bir eğitim planınız varsa kendinizi geliştirmeye yönelik bir planınız vardır. E, teknolojiyle alakalı veya iletişimle ile alakalı bir iş yapıyorsunuzdur veya öğretmensinizdir. Bir projeniz vardır gibi gibi e, üçüncü gün konuları çok fazla çeşitlendirilebilir. Genel olarak yakın çevreniz, iletişim şekliniz ve kardeşlerinizi temsil eder. Bu alanda Uranüs ve Jüpiter'in desteği ile beraber gerçekten çok şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz 3. ev konularında. Ee, aslında dolunay bitirme ve bitiş enerjilerini temsil eder ancak bu bitirmeyle beraber... Yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Veya bu uzun süredir bitirme istediğiniz bir proje de olabilir. E, sürüncemede kalmış bir proje de olabilir. Veyahut e, kardeşlerinizin, yakınlarınızın hayatında yaşanacak olan olumlu gelişmeler sizi gerçekten çok güzel şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla ben bu dolunayın her ne kadar etkileri e, gerginlik e, veriyor olsa da daha e, olumlu olduğunu ve e, almış olduğu açılara bakarak herhangi bir girişim başlatmak, herhangi bir projeyi bitirmek yani e, aktif olmak açısından oldukça faydalı bir dolunay olduğunu görüyorum arkadaşlar. Umarım o şekilde de olur. Evet, ayı kapatırken Uranüs ve pürüt arasındaki e, kare açı biraz e, bizleri gelebilecek. Ortaklı işlerinizle, evliliğinizle, gelecek planlarınızla alakalı konularda bir kararsızlık, bir daralma, bir arada kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Ayın son günlerinde bu kara açı tabi sizi biraz gelebilir ancak bir takım kararlar almak açısından da belki bu gerginliği yaşamanız gerekiyordur. Dolayısıyla ayın son günlerinde çok fazla eşle tartışmalara veya otoriteyle patronlarla tartışmalara girmemekte fayda görüyorum sevgili yengeçler. Ay, ay kapanırken Mars koç burcundan boğa burcuna geçiyor. Dolayısıyla biraz daha gündemimiz maddiyat, para kazanma, motivasyonu üzerine olacaktır. Ee, yeni sosyal çevrelerden, yeni gruplardan e, te yeni teklifler gelebilir sizlere. Farklı çevrelere dahil olmak isteyebilirsiniz. Terfi alabilirsiniz, zaman alabilirsiniz veya böyle bir planınız varsa bunları dile getirmek için güzel bir dönemdir. Ee, dolayısıyla biraz daha aktif olduğunuz, aslında bol kariyer çalışma hayatı, Bol aksiyon yaşadınız. bir Şubat ayı sizi bekliyor diyebiliriz sevgili yengeçler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.